Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Alien Isolation'a hoş geldiniz. Uzun zamandır buna e, bakmıyorduk ve şimdi geri döndük. Okey, Torrents'e temas kur. Torrents'e temas kuracağız. Ben bu arada şeyleri falan unuttum. Hah, böyle bir harita var. Şimdi biz geriye gideceğiz sanırım. Bayağı bir geriye gideceğiz ama geriye derken şuraya gideceğiz en yani fazla. Buralarda bir yerde bir... Ne? Gidiş mi? Bu gösteriyor muymuş benim nereye gideceğimi? Yoksa ayrıntı mı? Ha, yolcu salonu gidiş. Tamam, departure gibi. Ben dedim lan buraya gideceksin işte falan diyor da ben mi görünmüyorum bir süre boyunca. Buradan herhalde geri döneceğiz değil mi? Burada başka bir şey yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Okay. En son takılmıştık ve yarım saat boyunca hiçbir yere geçememiştik. Şimdi geçeceğiz. Ya bunun şey çok iyi ya. Atmosfer her şey çok iyi ya. Ki bizim oyunda da çok şey oluyor. Bizim oyun hakkında da çok diyorlar. Diyorsunuz. Alien vibe'ları falan alıyoruz ya. Güzel. Bunu duymak gerçekten çok iyi çünkü referans aldığımız markalardan şeylerden birisi de buydu. Tabi aynı şey değil. Onu önceden de söylemek istiyorum. Yani bu değil. Bizim oyun bu değil. Ama örnek aldığımız oyunlardan birisi bu. Ah şuradan yukarı çıkabiliyoruz. Bulamızı taşıdım. Önemli değil mi? 03.40 Anladım. Sarım buna gireceğiz. İyi bakalım. İnşallah o Zul ben de ulaşırım. Buradan buraya giriyoruz. Şuraya mı acaba? Şuradan geriye mi gidiyoruz? Aha aynen. oldu Aha. Aha. Okey hadi bakalım. İlerleme kaydığı Ka ettik. Bölümü burada bitiriyoruz o zaman. <gülüyor> e bu kadar mı? Buradan bir yere gidilmiyormuş. Sadece eşyamı aldık. Okey. Burasıymış. Açalım bakalım. Güzel. Baktım internetten baktım. Gerçekten internetten baktım. Yapamadım. Görmedim. Ya gözlerim ya da zekam bir şeyin beni yanılttı ve göremedim. İnternette okuduğum şeylerde insanlar da yani şey diyor. Ben mi çok aptal ve gerizekalıyım yoksa bug falan mı var diyor. Yok bug falan değil. Bug falan değil kardeşim yok o öyle. Anladım. Birileri geçti buradan az önce. Şimdi de gitmiş olabilecekleri bir yerde yok bu arada. Benim gittiğim yere gidiyorlar anca. Kalandırmayı göremiyorsun abi yani. Hemen fark edilebilecek bir şey değil. Okey ben... Biraz şey olacağım şu an. Whole place is falling apart. Evet, bütün bu yer parçalarına ayrılıyor. Kaç dakikadayız ya? 20 dakikadır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Anlayamıyorum ya, beceremiyorum ya. Ben de değilim. insanlar da soruyor internette. Ya ben mi aptalım diyor. Bug mı var yoksa bu yerde diyor. Bug Ulan mı? Oo, buradan geçeceğiz. Buradan nereye geçeceğiz ki? Buranın üstüne atlayacağız. Anladım. Uçunun bir devam oyunu falan yapsalar var ya. Şimdi ben bunu söylüyorum. 20 dakikadır geçemediğim yerden sonra bunu söylüyorum hemen. Yok yok. Yok yok yok yok. Aman aman yok yok yok yok. Yok yok öyle bir şey. Azıcık geri doğru gidelim bakalım belki parça marça falan buluruz. İyi ki videoyu kapatmak yerine internetten baktım ne yapacağımı. Gerçekten kapatacak kapatacaktım yani videoyu şöyle bir. Yok yok. Yo, yo, yo. Yok yok yok. Yok. Yok. Yok burada bir şey yok, orada bir şey yok. Her şey, daha her şey sakin. Anladım. Bagajıldı mı? Bagajlardan yani iyi. Anılarım yok son zamanlarda ha. Son zamanlarda dediğim son 3-4 yıl içinde herhalde bir defa bagaj taşıdım. O tekerlekli bavul falan değildi yani dümdüz çantaydı onu da elini taşıdım. 15 kiloluk çantayı. Birileri biliyordu diyor. Öyle mi? Ben bilmiyordum mesela ben bilmiyordum o, o yerdeki havalandırma diliğini açacağını. Ulan ben kaybettim ya. İnşallah kaydetmişsindir. Çok kaydettim herhalde. Tam çatışmalık yer ha. Tam böyle bir Luftültürlük yer veya metro falan. Azıcık ayağa kalkayım o zaman. ne Ion torch gerekiyor aynen plazma torch alırsın Ion torch gerekmiyor mu şurası? Buraya lan ceset torbası var burada. Bu şu ceset var şu. an Primary Airlock Nereye kadar gidiyor burası? Buraya kadar. İdissiz. Hadi gazamız mübarek olsun. Evet, bagaj alımı açık artık. Gelip çantalarınızı, boğullarınızı alabilirsiniz. Durmasın burada artık. Ayıp çok durdular. Burası böyle gidiyor. Devam ediyor. Ben azıcık geri döneyim. Veristar. Buradan gidemiyoruz zaten. <Gülüyor> Kedilerle birlikte. Onarım krikosu gerekiyor anladım. Ana kapıdan geç. Aha. Derle kala kala kedi iyi oğlum Onu da. Ya amacılar diyor, hesap öderler, hesap verirler. İşte der dergiler. dergiler çok okudum tatilde. Gidir miyim teşekkürler. Açsana. Taklanmak için basılı mı tut? Anladım. Evet, yaz yaz. Üzerine yaz. Tık saklanabileceğimiz yerlerde olduğuna göre hayat gittikçe güzelleşiyor bizim içine. Oynat mı? Oynat bakayım press it's tartar da anlat Kanıt odası. Burası da onların klikosu Tam burası şey değil. Oh, Anladım. Bir dakika. Geliriz oraya birazdan. Ondan önce bir şuraya bakalım. Biz ölmüş. Yok. Om boşala. Oraya gitmeden önce bir etrafa bakalım, etrafa azıcık bakalım. Çünkü onu alınca bir şeyler olacak belli yani başımızı belaya sokacağız. O çok belli. Kullanma Randı. Haa gir diyor, olaaa. Poların Krikosu o herhalde onu alırız. Birinin kartı var onu da alırız. Ses, ses kaydı var onu da oynatırız. Gidelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Gireceğiz. Ha. Yani düşecekmişiz gibi geliyor ama. O, oh. o. Oh. Aha, öyle mi? Öyle ha? K. Okay. Yalnız mıyız? Yalnızızdır. Onların krikosunu alayım bakayım. Sen bana. Şey yapacaksın değil mi? Seslencen oradan birazdan. Bana hareket yapacak mı? Onların klikosu aldın. Dur şunu da al. kimlik etiketini al. The missing mi? Buradan mı şey yapıyoruz? Aynen yüksevki atlı. Anladım. Kayıp insanlarda teker teker bulabiliyoruz. Güzel. Ya anladım, en yüksek otorite tabii ki. Ben de uğraşacaksın artık. Kendindekinin enisi benim. Aha. Başarılı olmuş this fucking zaten dışarıda. Böyle askerler mi? Bu muydu? Ha yok onu kuracaktık sadece. Lan Q, Q tuşuna bastım, Q tuşuna bastım. G'ye mi bastıyorsun? O'ya mı bastıyorsun? Lan manyak ne? Şu ya. AM basacağım. Neye basacağım? Ne basacağım lan? R, Q. bak basıyorum. Bastım. Tuşuna bastım. Lan geri çekiyorsun beni. Geri zekalı. Kontrol yok mu kontrol oyun? Kontrol. Yok yok. Kontrol şeması aynen. Ne? Ben Klavye'yim ha. Kapat radyal menü. Tab ne? Harita menüsü. Haritayı M'ye atarsak. Kapat radial menüyü de tabağa alırsak. Belki Q'yu serbest bırakırız. Birazcık saçma çünkü. Evet yapılan değişiklikleri kaydet lütfen. Hadi bakalım şimdi. Yo, o da değil. Ulan ne bu? Sıfır mı bu? Sıfıra mı basayım? Neye basacağım lan? Oğlum manyak mısın? Neye basacağım lan? Yo değil mi o? Ben mi acaba? O <gülüyor> neye basacağım? G'ye mi basacağım? G değil bu. A'ya basacağım. A'ya basacakmışım. Allah. Kahretmesin sizi ya. Off. Şemayı bari eski haline getirdim de. Boyun, oyundan siz çok zevk alacaksınız. O, o çok belli. Artı menüsüne alalım bari. Aynen. Evet kaydet. Enfes. Burada bakacağımız başka bir şey yoktu zaten. Ha yok burası... Hey. hey! Hey hey hey hey! Ne o? Ne o? Ne o? Ne o? Bir şey oldu. Ne, ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kaldıralım bari. Evet. A'ya basıyoruz ve açıyoruz. Burayı kapatmışız çünkü yaratık içeri girmesin diye. Ben de açtım. Artık zaten iş ağrıdı. Ben kendi sonumu zaten kabul ettim. Bu ne? Al Molos 5. Ne o? Bağlayıcı madde bir şey de dedi. Bağlayıcı madde. attı? Oynat bakalım. Heist. Heis, Heist. Bak. If you Patronu var o da, da. Aynı türde değil yani sizinle. Hayır. Farklı bir türe mensup. Anladım. Umarım mikrofona az önce mikrofon kablosuna vurduğum bir gıcırtı bir telefon şey gelmemiştir. Ola. Buraya saklanırım ha. Saklamak için basılı tut diyor. kayıt noktası yok mu ya? ah ben kaydedeyim dur dur yanlış şey artık ha bak atak oynamışlar Tabii ki bunu aldığım için şuradan geçmeyeceğim. İlk önce diğer tarafa geçeceğim. Buraya geçmemi bekliyordum. Belli. Ölümü güzel kullanabilirsiniz. Bu cesetler şu an değil. Daha sonra ayağa kalkacak olsa çok korkutucu olur. Şu an ayağa kalkacak olsa yine korkutucu olur. Çünkü hiçbir silahım yok elimde. Hiçbir şeyim yok. Ama yani Ben <gülüyor> ne Bu ne Orada 2 tane şey var. Buraya geldim Kendine yani sağ tarafta var diyor. Sağ tarafta ne tane var? bed�료를 oynat. Open Alım. Creaking... Biz bunu okuduk, evet, bunu okuduk diye bunu okundu sayıyor. Yani burada okumayan bir şey yok. Hepsi burada da okumuşuz. Güzel. Yani bu ee, sesleri az sonra oynatacak olsa daha kripto olur çünkü o ölüm ve ölüler o his bizim içimizde sinmiş olur iyice onu kabullenmiş oluruz yani. O yüzden zombilerden falan çok korkmuyoruz. Çünkü onu içimize sindiremiyor zaten. Hani biz şeyi kabul ederek geliyoruz. Okey bu okey. Ama onlar da o filmlerde de ve oyunlarda da daha iyi iş yapılabilir tabi. Güzel bir hazırlık, güzel bir giriş. Güzel bir pişirme, her şeyi halleder. Okey. Geldiğimden beri de bir alerjik bir durum sürekli. Gerçekten ne zaman buradan Kıbrıs'a gitsem Kıbrıs'tan da buraya gelsem hep aynı şey. Alışmam gerekiyor havaya. Ha, burada da bu. Anladım. Aynı yere çık. Çıkıyor. Çıkıyormuş zaten. Yerde bir şeyler var güzel. O o workbench mi? O bir workbench sanırım güzel. Workbench'imizin olması güzel. Bu her türlü geçemiyoruz. Burası da az öncekiyle aynı yer. Bakın çok da bir şey fark etmiyor. Burası bizi içeri çıkartabilir. O zaman azıcık daha gezelim neler var mı? Belki kaynak buluruz. Belki belamızı buluruz. Bakalım. Neyi bulursak artık. Oo. Selam dostum. Yon torç mu? Yon torç mu? Boş muyum? Bence yürüyeyim. Bence yavaş yavaş yürüyeyim buralardan. Burada bir şey var mı? Hiçbir masaya benziyor sen. Olabilecek bir şey buraya da giremiyoruz çünkü plazma torç gerekiyor. Anladım. Ben her türlü oraya gireceğim. Amanın yok yok. Hay bakalım. İçerideki belamı bulmak istiyorum. Lütfen beni içeri al. workbench değil mi? İşaret bir şey. yok workbench falan değil, sadece öylece bir yer. Ben sadece bir işaret bir şey almak için mi geldim buraya? Hayıva. Sen burayı keşfettin diyor. Bunları almaya hak kazandın. Teşekkürler o zaman. Ne diyeyim? Ya yani. Ben dışarı çıkarken ağzım burnumu kırmasınlardı. Çok bir görüntü ya, ben yukarı çıkmıyım. Baktı Marshalls he. Okay. Evet bakalım. Bir olmayacak, bir olmayacak, her şey güzel geçecek. O zaman burayı açmadan önce size <gülüyor> ölülerin görüntüsü seçtiğini, manzarası seçtiğini ve veda edeyim. Evet, Habapların bu da Alien Isolation'dı. Ee, i̇zlediğiniz için, yorumlarınız için, beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ee, açıklamalarda bir takım linkler, başlıklar, e, siteler görebilirsiniz. Buna bizim yaptığımız, e, ekiple birlikte yaptığımız... E, değerli arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız e, korku oyunumuz Echoes of Insane'si dahil. E, benim korku hikayelerimi dahil, Discord sunucumuzu da dahil, Instagram, Twitter hesaplarımızı da dahil bunların hepsine aşağıdaki linklerden açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle. bye bye.